Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle acayip, manyak, korkunç, deli, dehşet bir yerde hobi yapacağız. Palyaço'dan kaçacağız arkadaşlar. Bakalım yapabilecek miyiz? Hadi başlayalım. Muhammed Selim de benimle. a turnikeler de. Aa, dönüyor lan bunlar. a buraya biliyoruz mu? Dur, bilmiyoruz. Gel. Şş, kanatlı tavşan mısın? Kelebek misin? Ne olduğunu belli değil. Dur, gel bak. Kanatların yanar. Dikkat et. Hop. Oy, bu lava basarsak ölürüz. Ölürüz. Aha da balon. Balon mu? Balon ne alaka? Ana patladı. Ay, aşağı iğrenç bir yer. Çocuklar korkan varsa göstermeyeyim dur. Bakayım. Korktunuz mu? Çok kötü yapmışlar. Hadi gidiyoruz. Kanatlı. Kanatları yandı değil mi onun? Ay, balon. Anam. Sese bak. Korkunç haritaya koydukları sese bak. Arab. Ne tatlı. Kız. Gözlüklerin güzelmiş. Gözlüğüm şekil önümden çekil. Bacım omzunda fare var. Oha. Şş, bak yanarsın orada dikkat et bak. Şş, kavrulursun. Aha yandı ben dedim yanarsın diye. Yandı bitti kül oldu. Deli ya gitti yandı. Oy. Saçlarımı yakacaktı az Kanka biz bu yolları çok geçtik ha. Şişt. Neredesiniz? Kız yancan gene bak. Yandı ya. Yazık. Evet arkadaşlar buradan şöyle zıplamalı hoplamalı bir yer. Ee, değişik korkunç sesler falan geliyor bilmiyorum. Sesler size. Sesler çok fena arkadaşlar. Ama bu ne ya? Şişt, çekil önümden. Önümden çekil. Anam. Oğlum bu ne yakalayıp çekiyor Var ya içeride neler oluyor kim bilir Dur bakayım karanlık görünmüyor da Bu bizi bir çekse var ya üf nerelere götürür Anam bir şeyler oluyor o babara Allah'tan çok iyi oynuyoruz da Anam Neredesin sen Geçtin mi beni yok Aa ben geçmişim burayı Kız o hala orada mı kalmış yazık Aha Muhammed Sevim de düştü Yok daha zorları var. <gülüyor> Bak buradan ben de düştüm. Şu an tırmanmaya çalıştığımız nokta. Fabrikanın bilmem kaçıncı katına. Oğlum nasıl çıkacağız biz buraya? Dön dön dönüyoruz. Kız sen nasıl çıktın? Voleybol mu? Ne voleyi? Vurdum mu voleyi? gol. Aha, çok pis yapıştım. La, eğlenceli yer diye getirdiniz bizi buralara. Burada böyle kaldık arkadaş. Oy çok fena yapmışlar ha. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Oh ah çek point aldık. Bu var incecik boru kırılmaz değil mi bu? Sağlam mı bakayım? Sağlammış. Sağlamsa sağlam. Sağlamsa Allah Allahsa. Çok benim aha vallahi geçtim ha. Şeklimiz var geçeriz. Dur kanka geliyorum dur. Kankalar kankalar. Ben nerelere geldim bak. Hadi gel bak. Ha. O sen oraya zor geçersin Şimdi yeni bir yere girdim Uf mekana bak simsiyah diğeri Vallahi bak oyyyyyyyyy bu ne? Bunlar bizi parçalar Hoppa Oyyyyy ne biçim testerelere bak Gidiyoruz gündüz gece Tırmanıyoruz gündüz gece Gece gündüz gündüz Aa gece oldu Oo müzik Aa Lule Park'a geldik. Oynayacak mıyız? Bak ne güzel. Şey var orada dönme dolaplar var. Ne tatlı bir yer. Ama, o... ana bu ne? Bu nereden çıktı? Lan beni niye kovalıyorsun? Ana öldüm ben. Beni niye kovalıyor orada kız var onu kovalamıyor da gelmiş beni kovalıyor ya. Şşşt. amca. Ana bu ne biçim tırsmış ha. Tırsma tırsma dur. açarız ondan. Ama kızı da öldürmüş. Psikopat. <gülüyor> Ohum bu çok hızlı koşuyor. Benden daha hızlı. <gülüyor> Arkadaşlar yorumlara yazın. Palyaçolar sizce iyi midir kötü müdür? Ben artık sevmiyorum <gülüyor> bu saatten sonra. Tipe bak ya. <gülüyor> Allah. Bindim vallahi bindim bak. bye. bye Cokolitti. Cokolitti. nereye gitti palyaço? Aşağıda hala beni takip ediyor manyak. Ohoyyy yoruldum. Şimdi ne yapacağız? Ooo geldik. Hop checkpoint. Ya bu işi biliyoruz biz ya. Biraz palyaço uğraştırdı ama olsun. Arkadaşlar efsanevi bir yere geldim şu an. Neresi ben bile bilmiyorum yani. Her an düşebiliriz. Aha balonlar. Ben bunu çok sevdim ya. Çok güzel. Vıcık vıcık ses çıkartıyor. Gel kanka. Bu yine sinirli mi? Aha! Oğlum o nasıl bir oturma? Ona! Bırakın beni. Nereye gidiyoruz lan? Lan nereye gidiyoruz? Wow! Oyda. Nereye gidiyoruz lan? Ateşli mi? Ateşli bir yere geldik. Geleyim mi? İndim vallahi. Ah indim checkpoint dedi. Onu mu ne? Kazıklar falan var. Çok sakat. Lan acayip fırtıldım. Uf bunlar var ya. Iy! Aha parça parça oldum. Iy! Üzücü bir durum. Almayacağım bust, must. Aha. Aga param parça. Paramparça. Arap ondan da geçtim. Oha giyotin koymuşlar. Oy yine paramparça olduk. 9-10 parçaya ayrıldık. Arkadaşlar korkunç morkunç obileri seviyor musunuz sevmiyor musunuz? on checkpoint de buradaymış. Evet arkadaşlar devamının gelmesini istiyorsanız artık bir like atarsınız herhalde değil mi? Aha geçtim. Havala geçtim. Oy bu ne? Burada bizi mahvederler. Ama artık etmedik ki benziyiz. Ha valla geçtim. İkinciyi de geçemedim. Kafama yedim. Oy vallahi geçtim. Evet arkadaşlar taktik veriyorum. İyice yaklaşıyorsunuz. Sonra da geçiyorsunuz işte bu kadar. Aha. Bu ne? Nereye geldik? Ooo. Hocam. Şş. Burası ne böyle? Kuru kafalar, zebaniler, mebaniler. Buradan geçince ne oluyor? Alevli içine atladık. Aa, vallahi geçtim. Evet, burayı da geçtik arkadaşlar. Şimdi daha alevli, daha manyak yerlere geldik. Kanka, bir dakika dur. Bir dakika, ben bir geçeyim. Ben bir geçeyim, öyle dön, tamam mı? Dur, Bak, sakin sakin. Vallahi mangal yapıyormuşuz gibi hissettim arkadaş. Bu ne? Buradan da geçersek. Allah'ım, yanmamalıydım. Uyy dün dün dün kankalar çok biz geçmeye çalışıyoruz arkadaşlar burayı nasıl geçeceğiz oh be geçtim vallahi geçtim checkpoint'im nerede he oha kanatlı sen buralarda mı kaldın kanatlı tavşan Oha, oha, ne oldu birden? Evet, şimdi turboya takıyoruz ve oha direkt düştüm bu sefer. Oy, mükemmel. Turbo ışınlanıyoruz. Vihi. Uf, nasıl geçtim ben bile bilmiyorum. İşte bu be. Of! Sonuzda bitirdiğim ilk obi. Bitirdik mi? Yok, daha var. Oy, bu sefer de bu ne? Bu ne? Mavili gözlü. Yaparız biz be. Ha? Oy, ultra zıplama verdi bize. Oy, çıktım vallahi çıktım. Oh be, sonunda geçtim. Oo, şekilli şukullu bir kuru kafalı yere daha geçtim. yandım. Vallahi bitirdim Muhammed Selim bak yeni bir yer mi var? Aa buradan devam ediyor galiba. Bunun içine mi gireceğiz? Oğlum tırsıtmayın. Oy. Tırstık. Aa ışıklı bir yere geldim. Ay oha pembe pembe yandım. Allah. Oğlum ışığı fazla kaçırmışız. Anam bir de daralıyor. Başım döndü. Oda daralıyor? Ben mi küçülüyorum? Bu kadar gelmişken... Oha ışığı gördük. Oyda bu ne? Arkadaşlar değişik bir... Obi olmuş. Fare kapanı mı? Ayı kapanı mı? Bunlar... Birden üstümüze... Allah! Ayı kapanına düştük. Dur bak şimdi bak. Bak bak bak. bak. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz yakala yakalar mı ay yakalayamadı bak hop yakalayamadı nanik nanik Aa, soru işareti oha diskotek bir ortama girdik hayda bunlar şey oluyor bir şeyler oluyor yanıyor bunlar Işıl, ışıl Işıl, ışıl ışıl ışıl Vallahi burayı da geçtim. Mükemmel. Burayı da geçtik. Bir kapı daha. Arkadaşlar çok değişik yerler. Oo gitmesi çok zor. Şuradan waga maga yok mu? Aha. Oha bunlar üstümüze düşüyor. Gel de burayı geç. Sarı kırmızı ama. Sevdim yine de. Evet arkadaşlar hangi takımlısınız? Yorumlara yazarsanız. Sevinirim. Burası zıplayarak geçiliyor ama nasıl geçiliyor? Ben bile... <gülüyor> yolo Vallahi geçtim ha. Burayı da geçtim. Burayı da geçtim. Burayı da geçtim. Burayı da geçtim. Hoppa. Aha, çok değişik yerlere geldik. Arkadaşlar, palyaçolu obide dedik. Korku tünelinden girdik ve yine bir korku tüneli galiba. Oh, vallahi bindik. Anam gidiyoruz. Ara nereye gidiyoruz? Vallahi gidiyoruz. Ben korku yok. İmdat! Beni götürüyorlar. Oy. Nereye gidiyoruz? Help me! Help me! Aaa! Deminki palyaçonun olduğu yere geldik. İmdat! Oo. Bak hala beni kovalıyor. Manyak palyaçoya bak. Lan hala ölmedin mi sen? Psikopat palyaço! Oo, Uzaya fırlatıldık. Checkpoint aldık. Ee kaldık lan oğlum şş, vagon düştü ben hala oturuyor kalk lan orası oturma yeri değil ha tutlama aldım aa kay kay severiz sanırım oyunu bitirdim ben muhasebe evet arkadaşlar bu saat itibariyle bu korkunçlu palyaçolu obi'yi bitirmiş bulunuyoruz. Oo, burada zıplama rampaları var. Hoppa. Hopara. Arkadaşlar oyun bitti. Oyun bitti. Palyaço'ya yakalanmadan oyunu bitirdik diyeceğim ama daha önce yakalandık çünkü. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi daha çok eğlenceli obi çekmemizi istiyorsanız. Ya da hangi obiyi çekmemizi istiyorsanız onu da yorumlarda belirtin. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.